...beni kurtarmak ve honcağı Şimdi yıkana kadar devam edeceğiz. Bütün Andolu'yu kuşatıp beni arayacaklardır. Gayretimiz hakkın yerini bulması için... ...kayı obasını yok edeceğiz. Sen de pusatını kayılara vuracaksın. Alınacak denilen o zalim obayı basmaya geliyor. Kayıları bu topraklardan sileceğim. O soysuzlara karşı durmak boynumuzun borcudur. Kayı obası da kıyamet getirdim. Gün Gerekir söylelim, lakin obayı o zalimlere teslim etmeyelim baba. İt avlamasıyla kurtlar unutmayız.